Öyle yapıyorsun, kapısı açılıyor. Kap kapı. Şöyle yapıyorum, kapı açılıyor. vuruyorsun. <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku Yorum programımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli teknoloji haberi gündeme damgasını vurdu. İlk haberimiz nereden geliyor arkadaşlar? Rekabet kurulu Google'a... Türkiye'den. Evet, Türkiye'den <gülüyor> geliyor ve rekabet kurulu Google'a... Yine bir ceza kesti. 200 Bunlar ödüyor mu abi ya? Kesiyor. Ödemek ama. zorunda. 296.1 milyon TL'lik bir ceza kesti. Arama sonuçlarında bazı işte farklılıklar veya işte kayırmacılık yaptığı gerekçesiyle dolar bazında alıyor. Ya tabii Başka canım parayı yani. yani. içer. Şimdi milyon dolar değil zaten ya. Yani. Milyon TL. 296 milyon. 300 milyon desek? Yani e, sattılamadık. <gülüyor> <Eror> verdik burada. <gülüyor> 5 8, milyon dolar falan yapar yani 400 milyon olsa demek ki 3-4 milyon falan yani. yani. Bir şey değil yani bunun yani. yani Kaç, bu bir günlük işte bir, şey, bir, şey bir, ya, deki, Aynen var. öyle. O yüzden çok büyük para değil. Türkiye bize ceza kesmiş. Kaç bak 3 milyon. İşte <gülüyor> kredi kartıyla çektirin gelin <gülüyor> Aynen öyle bir şey oluyor. Yani şimdi şey falan kesiyor Avrupa. Direkt böyle 300 milyon dolar, 500 yani 10 milyon, milyon dolar. 10, dolar. Yani. 10 milyon dolar. 10 milyon euro kesiyor mesela. Aşırı burada, büyük e cezalar kesiyorlar. Ama Türkiye'nin kestiği onların yanında işte böyle devrede kulak de falan kalıyor. TL Kesiyor da TL'ye biraz arttırmaları bence iyi olur sanki ya. Bence yani cezaları böyle ne bileyim dolarla mı kestiyorlar? <gülüyor> Hem ülkeye dolar girişi de olmuş olur bak. Evet. Şimdi çok çok önemli ve çünkü ilgilenen bir haber hatta bu sabah taze taze geldi. Biz bu videoyu cuma Maalesef. günü çekiyoruz. 16 bu Nisan. Sabah değil, bu gece tabii. Gece geldi tabii doğru. falan baktın. Evet, dedi bak, Osman. Ay, karalar no. <gülüyor> karalar bu Kripto paralarla ilgili bir yasak geldi. O da şu. E, paraların aslında abi şimdi o yasağın daha tam içeriği belli değil. Tam belli değil, çok karışık. Küçük. Uca açık. uca açık bir açıklama yapıldı. Yani ben bu açıklamayla yani ne istersem yaparım mıyım diye bir şey. Ama temel amaç şu benim düşündüğüm. Şimdi bu özellikle e, birçok kişi kripto para borsasında para çevirenlerin %90'ı diyebilirim. Binance diye bir e, kripto para borsası var. Oranın üzerinden çeviriyorlar parayı. Çünkü orada çok fazla e, coin var. Şimdi Türkiye'deki borsalara baktığımız zaman Paribu olsun, BTC Türk olsun, diğerleri olsun. Yani coin sayısı çok sınırlı. Dolayısıyla insanlar Orada bulamadıkları zaman koyun yani ne yapıyor? Adam gidiyor mesela Binance'da yani binlerce koyun var. Oradan çeviriyor ama Binance'dan parayı çekerken ve yatırırken paparayı kullanıyorlar ya da inina. Devlet de dedi ki ben bunları takip edemem çünkü paparaya bir para yolluyorsun sen mesela atıyorum bin lira yolladın paparaya. O bin liranın e, kaçını işte Binance'a yolladın belli değil bunu evet. takip edemiyor devlet. O yüzden... Zaten orada direkt belli etmiş elektronik para bilmem ne diye yazmış orada. Onları aradan çıkarmak için böyle bir yönetmelik yayınlandığını düşünüyorum ben. Ne diyecek? Banka üzerinden gönder, banka üzerinden al, ben seni takip edebileyim, vergi evet, de ona, ona göre, göre kesebileyim. Zaten bir, vergi geleceği açıklamıştı, evet, bu da. vergiyi de işte bu adıma attılar, on üzerinden vergiler Bir de o açıklamada şu var, e, Türkiye'de çok yaygındı ya, dünyada yaygındı mesela Tesla bile bitcoin araba satmaya başlamıştı. Ha, evet. O tarz ticarete yasak geldi yani sizin Türkiye'de herhangi bir şeyi hani ben bir şey alıyorum ya da başka bir para verimini alıyorum satıyorum gibi bir iş yapmanız artık yasaklandı yani yapabileceksiniz. Çok yoktu zaten köfteci lahmacuncu falan yapıyordu. Onlar da reklam için yani Avax ile çiğ köyde adamın işi gücü yok orada gidecek 2 saat. 10 liralık çiğ köyde için Avax'dan girecek. 0.00. İşte transferen verilecek falan yani. Şov amaçlıydı. Ama güzel olabilirdi tabii onun da ömür geçirmiş oldu. Bir diğer haberimiz yine Türkiye'den Ford Otosan Gölcük'teki fabrikasının iki ay daha önce çip bir Fiat tofaş üzerine böyle bir haber çıkmıştı çip krizinden Ford da zaten 3-5 gün kapatmıştı. Yani şimdi biraz daha bir iki ay gibi kapatıyor. Kapanma ortaya çıktı. Bu çip krizi arkadaşlar uzun bir süre daha devam edecek çünkü hala hazırda üretim kapasitesi belli. Bu üretim kapasitesinin artması için en az bir 3-4 yıl gerekmesi 3-4 yıl bir süre gerekiyor. gerekiyor. O yüzden de yani önümüzdeki 3-4 yıl boyunca bu çip krizi sürecek gibi, gibi görünüyor. Bir de bu tabi kripto e, para mining kolayı da çok fazla etkiledi. Şimdi evet. Bitcoin'in biliyorsunuz entire makineleri var. Bunlar için yüksek yerel dizik çipler gerekiyor ki bu makinelerin tanesi şu anda 60.000-70.000 bin, bin liraya falan satılıyor. Onları biz almıyoruz ama kurumsallar mesela aynı anda 20.000 makine, 30.000 makine, 50.000 makine falan alıyor. Onların GPU ile yapıyorlar zaten biliyorsunuz. Orada da yine yüksek düzey çiftler gerekiyor. Ekran kartları için onlar da zaten yetişmiyor. O yüzden bu kriz arkadaşlar... Bir süre ben, daha devam edecek. Yani 2-3 yılda daha devam Bu arada Ford'un bu 2 aylık yani 19 Nisan'la 13 Haziran arasındaki kapanması aslında her sene bir belli bir planlı kapanma yapıyorlarmış. Hem bakım için hem diğer hazırlıklar için yeni modeller için. Biraz öne çekmiş oldular çünkü Nisan'da değildi bu kapanma onu da belirtelim. Ee, bir diğer ablemiz yine otomobil camiasından. Hyundai e, Elantra modelini tanıttı Türkiye'de ve piyasaya sürüldü araç 230.000 liradan başlıyor, 400.000 liraya kadar çıkıyor fiyatı. Bir de biz yeni de... bir otomobil daha tanıttı onu da söylüyor bari. Ee, evet Mercedes AQC tanıtıldı ki biz AQC'yi inceledik yakında YouTube kanalımızda olacak. Evet, bu, S. bu S modeli Lux Sedan diye geçiyor %100 elektrikli. Acayip bir araba. Şöyle yapıyorsun kapısı açılıyor. Şöyle kapıları. yapıyorum kapı açılıyor. Böyle oluyoruz. <gülüyor> Çok Yok, acayip bir şey. Dokunmuyorsun. Işte. Arabaya biri gelecek. Dokun mu? Dokun mu? Hı, <gülüyor> mu? Evet. Herhalde <gülüyor> fil açınıyor. Tabii EQC 1.2 milyon TL Bu da herhalde 2 milyon TL olur. 2.2-3 milyon falan evet. böyle var yani. Teste <gülüyor> gelirse kullanırız inşallah. Ama 2022 so Test 2022 gibi falan gelir. kullanamayız. Kullanamayız. Yani. Öyle bir durum var. Evet. <gülüyor> Bir arabimiz Apple 20 Nisan'da bir etkinlik düzenleyecek. Yeni nesil iPad bekleniyor. Bir de kalem malem bir şeyler diyorlar. <gülüyor> kalem. Falan. Kalem stylus. Ben yenisi çıkacakmış falan filan da. Yani klasik Apple etkinliklerinden bir tanesi daha yeni nesil iPad modelleri gelecek. Evet. Ee, belki bir iki MacBook tanıtabilirler. Bu Touch Bar'ın kalkacağı falan söyleniyordu. Biliyorsun onunla ilgili çok büyük sıkıntılar vardı. Ee, hatta bazı kullanıcılar Apple'ı mahkemeye vesaire verdiler. Taş da kalkabiliriz ama yine de arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Evet bir diğer haberimiz e, bir de kripto piyasası ile ilgili bitcoin yine rekor üzerinde. Rekor Sadece kru... bitcoin değil aslında. Dogecoin'e bir... bir parantez açmak istiyorum. Açalım. 64 bin dolara çıktı bu arada bitcoin. Bitcoin diğer. 64 bin dolar oldu da Dogecoin %500 falan yine değer kazandı böyle bir uçtu. Ee, yani 2-3 ay öncesine kadar ilk bile olmayan kripto paray. Dün Hep yadın son... mask. Elin Musk, yani. Musk işte geçen gün dedi yok Mars'ın para birimi Dogecoin oyun olacak <gülüyor> falan, falan adam şakasına bir tweet attı. Kaptı gittiler bir diyorsun. diyorsun. Yani. Bir diğer haberimiz Microsoft 19.6 milyar dolara NUANCE hmm. isimli firmayı satın aldı. Belki NUANCE'ı bilmiyorsunuzdur arkadaşlar. Çok çok, çok bilinen bir marka değil. Ben de bilmiyorum. Hatta mesela. şöyle Microsoft'un LinkedIn'den sonra en fazla para verdiği şirket olduğumu satın alırken. NUANCE yani. nedir söylüyorum? Apple'ın Siri'si var biliyorsunuz. Siri'nin bir ses tanıma teknolojisi var. Yani bir şey söylediğimiz zaman. Onu geliştiren şirket. Onu satın aldı şu an. Hmm. Evet. Yani Apple'a bir çalım atmış oldu. Apple'ın iş ortağını satın almış. Bunu sağlık sektöründe kullanmayı planlıyormuş. Zaten açıkladı da bunu. Sağlık girişimlerinde kullanacak ki önümüzdeki 2-3 yıl daha biliyorsunuz bu pandeminin bu sağlık... Microsoft'un şeyi... bu ne bileyim yatırımları bana... Çok böyle, öyle ölü yatırım gibi gelir. Hiç böyle yatırım yapıp da böyle çok iyi bir yere ulaştırdığı bir firma olmadı. Ama şöyle anlar zaten. Ya bu büyük firmaların tamamı, sadece Microsoft için söyleyemem. Büyük firmanın tamamı zaten alıp doğan filmi büyütmek için almıyor. Kendi e, iş Microsoft modellerinin içine. Microsoft genelde böyle alıp batırıyor. Yani Bak, şöyle. Facebook da yok mesela. WhatsApp alırlar, Instagram alırlar ki daha böyle. örnekler aşamasında bu. Kes örnek vereceğim şimdi. Okulu okulu Ellerinde patladı. Okulu gözlük var ya. ya o ellerinde patladı sayılmaz ya. Yine de. Instagram bir şeyler yapıyorlar ya. da yani. Işte, o, o zaten teknoloji saçma da neyse ayrı bir konu. Ya şimdi bunlar şöyle yapmak için anlıyor ki mesela atıyorum Skype aldı. Şey tamam, Microsoft. parası var tamam mı? Ya Parası var bir tamam. yatırım yapmak zorunda, iki onu alıp başka bir şeyin içine entegre ediyor ve orada kullanıyor aslında. soruyorlar niye alın bunu, param var diye. O Çünkü biliyorsunuz var. bu tip şirketlerin kasasında çok büyük para var ya bu parayı bir şekilde yatırımla daha katlamaya çalışıyorlar. Yoksa o markayı alıp da yükseltmek için değil. Ama tabi bunlar ayrı konular ayrı e, hikayeler. 19.6 milyar Doğru, dolar. İyi para var. Zenginin malı yürüdüğünün çenesini yoruyor. para. Evet. <gülüyor> evet arkadaşlar. Bir Teknoloji Oku Yorum programımızın daha sonuna geldik. E haftaya yepyeni bir programla karşınızda olacağız. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.